2020 Antalya döşeme altındayız. Ee, yanımızda Mustafa Tursun. Bu bahçeyi daha önce e, çekmiştik, ilk başlangıç dönemlerinde, daha evet. önceki yıllarda. Ee, 3 yıldır burada rekor gelişim, kullanılıyor. Bu sene hem rekor gelişim hem de rekor gübre. Yaprak gübresi ya, kullandık. Sıvı yaprak gübresi ee, kullandık. Bahçemiz de herhalde döşeme altında şu an bin var oldu kalite olarak gerçekten iyi olarak övünmelim ama yine de yani övmekten, çok güzel değil yani çok görüntü çok şöyle olur. gösterirsek güzel şu tarafa doğru. Ağaçların tümünü. Şöyle güzel. gösterelim. Öyle geldi. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Daha yani şu şu, şu şu tutumu gösterelim. Şu şekilde maşallah diyelim. Maşallah kısmet karar maşallah. Yani iyi gidiyoruz. Ben arada diyelim. Giriş çok iyi. Şimdi e, Rekor gelişimi sağ olun sizin sayenizde de burada insanlara öncü oldunuz, ürünümüzü kullandınız. Burada anlatıyoruz, tanıtımlarımızı yapıyoruz daha önceki sizin videolarınızı izleyen müşterilerimiz de görüyorlar. Size de itibar edip sözümüzü evet. kullandılar. O yüzden Sağol size olayım. öncelikle teşekkür ediyoruz. Burada bu Biz sene yaprak gübremizi ilk defa kullandık. Ilk ilk burada sefer. burada iki sefer uyguladık onunla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı bu sene yani, üstüne koyduğumuz bu sene üstüne koyduğumuz yapraklarda biraz daha sevimlilik oldu canlılık hı hı. oldu kurumayı tamamen bitirdik Kuruma bir tane bitti. kuru ağacımız yok hı hı. ağaç narlarda görünüm parlaklık olarak daha güzel görünüyor Parla, şu anda herhangi bir sıkıntımız yok herhangi bir tavsiye sıkıntımız ederiz. yok şöyle şuradan biraz daha gösterelim bir de fazla şey yapmıyorum şöyle bir şekilde. şöyle narlarımızın görünüm olarak genel görünümü. Harika bir görünümü var. En ufak şeyimiz misler yok. Hı hı. Rekor gelişimdi. Herkese tavsiye ederiz. Bilas say, gübreyi de üstten uygulamasını. Ben iki sefer uyguladım. İki sefer bir uyguladım. Bir yaprak açımında şöyle şuradan biraz daha geçelim mi Şuna gel, ondan sonra şimdi şu sürgünü de göstermek istedim ben. <gülüyor> şu ağaçların bu yıltı sürgünü, doğru mu? Evet, bu yıltı sürgünü. İkisi sürgünlere ben zaten bir yukarıdan bir kestim. Şey yaptım, bu Açılsın diye bunlar bu yılın sürgünü yani çıktı, ağacın gitti. yüküne göre e, sürgünü de mükemmel mükemmel gidiyor tavsiye eder misiniz tekrar ben sizden tabi tavsiye ederim bu ben bu ama rekor gelişimi gübreyi ama yukarıdaki e, rekor gelişimi sıvı gübre ikisini de tavsiye ederim e, Biz teşekkür ederiz Mustafa abi bahçemizi gezdirdiniz sağ olun. görüşlerinizi paylaştınız buradan Türkiye'deki bütün ağacılara selamlarımızı gönderiyoruz. Selam.